Arkadaşlar benim adım Avrupa kanalına hoş geldiniz. Bugün beraber yani telefon kalemi yapacağız. S10 artı yani Samsung Galaxy S10 da olduğu gibi olduğu gibi bir kalem var orada yani ve onu da kontrol edebiliriz. Biz bugün onu yapacağız ve şeylerle mesela design için çok iyi olabilir, yararlı olabilir. Bir cet ve bu ölçülerimi böyle yani çizmek için bir kalem bununla o kalemi yapacağım makas yapıştırıcı ee, böyle yani daire şeklinde yapıştırıcılar adını bilmiyorum sanırım Bant yapıştırıcısı öyle daha iyi bence ben onu evde yok bunu kullandım ee, pamuk Tamam. <gülüyor> cetvel ee, ve alüminyum folyo. Evet. Şimdi ben e, bunu açacağım. Folyo. Bunu açacağım yani. Koyacağım. Bu kalemi bur buraya koyacağım. Ve ölçümü yazacağım. Bir mesela buna kadar veya iki katını e, keseceğim. Beraber yapacağız. Bir, iki, üç. Evet arkadaşlar ben geldim ve şimdi ee, tekrardan ben burada kalemim, kalemi alacağım, JetFlow alacağım. Bunu da alacağım. JetFlow, gelenekli değil ama. Buna kadar. O kesti. O Bu kadarı da buraya koyum bu kadar bence yeter böyle yapayım. yapalım yapalım şimdi bunu keseceğim tekrardan geleceğim 1 2 3 Evet arkadaşlar geldim ve şimdi böyle kestim onu ee, bir daha bunu da testten koydum böyle daha iyi bende. Şimdi kalemini alacağım. Bakalım böyle olur yani. Sonunda böyle yapacağım. Ama en önce bunu bir dakika kenara koyuyorum. Bundan bir tane alıyorum. Bundan iki tane kullanıyoruz. Bir tanesini kesiyoruz, bir tanesini normal koyuyoruz. Şimdi yapıştır. Böyle, bunu bakın buraya koyacağım ve kurmayı bırakıyorum. Yani en önce böyle yaparım, sonra kurmayı bırakıyorum. Şimdi böyle oldu biraz kurumaya bırakıyorum. Sonra ah, burayı da su sürüyorum. Ve bunu ama bu birincisi yani böyle söyleyeyim daha iyi. O oh, iyi olmadı ama sorun yok. Yapılır. Bunu kurama kurumaya bir, bırakıyorum. Sonra tekrardan geleceğiz. 1 2 Evet Arkadaşlar Bunu Böyle Biraz Burasını Bakın Biraz Bastırdım Birleştirdi Böyle Olmalı Aslında ee, Şimdi Bu Yani Bu Bir kaç Sürede Bir Bir Ay iki Ay Üç Ay Sonra Pardon Bir İki Ay Üç Ay Sonra Bu Kirletiyor Ve Daha Fazla Böyle Yazmıyor Yani Bunun için Siz Biraz Burada Yapıştırıcı Sürüyorsunuz Bunu bir tane bundan yani koyuyorsunuz ve etrafını kesiyorsunuz öyle her zaman yapabilirsiniz ve şimdi geçelim burada biraz bir hat yani yapıştırıcı süreceğim bu kadar böyle bunu koyacağım oldu ve biraz oldu ama evet biraz şey, çok çok oldu Bu kadarını süreceğim. Burada biraz zigzag, zigzaglık böyle biraz yapıştırıcı sürüyorum. maya bırakıyorum. Tekrardan sonra daha geleceğiz. 1-2-3 Evet arkadaşlar ben geldim ve şimdi su sesi geldi. <gülüyor> evet. Ben geldim. Merhaba merhaba. Ve şimdi bunu biraz su döktüm buraya ve bakın nasıl? Bu aynı bu. Sadece biraz burada kesildi. bunun için kalktı. Harika. Ben mesela burada mesela pikseller size harika şeyler mesela böyle böyle. Ha! Şimdi videonun sonuna geldik. Ben şimdi geleceğim. Evet arkadaşlar. Bir de onun sonuna geldik ve lütfen lütfen lütfen abone olmayı, bildirim açmayı, beğenmeyi, yorumlar yapmayı unutmayın ve sonraki videolara görüşürüz.